selam terazi ve akrab arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz ben şengül efendim şengülün sihirli falları dünyasına kanalına hoşgeldiniz inşallah iyisinizdir sizler için 15 eylüle kadar terazi ve akrab arkadaşlarımın ekslerinde küslerinde eski sevgili eski eş dönüş var mı barış var mı ya da barış var veya yok ne düşünüyorlar sizler için 15 eylüle kadar içlerinden geçenle Düşünceleri, duyguları şöyle bir bakalım. Sevgili teraziden başlıyorum. Akrep arkadaşımdan çıkacağım. İkili ikili çekiyorum videoları canlar. Evet, şimdi terazi arkadaşımız için. Hmm, harika. Teraziciyim de boş durmuyor bu arada. Evet, sevgili terazi arkadaşlarım. sevgili teraziciklerim. Şimdi açacağım daha merak etmeyin sevgili terazi arkadaşlarım. Karşı taraf bakın hem aramızda diyor çekim var sizinle. Hem de diyor bir yerde düşünüyor bakın bu insan. Bu videoyu yayınladığım an itibariyle geçerlidir. 15 Eylül'e kadar tamam mı canlar? Hadi bakalım şu an geçerli değil çünkü daha yayınlamadım. Ortak noktada anlaşsak mı gibi gel gitleri var bu insanın. Anlatabiliyor muyum? Sevgili teraziler, eski eş, eski sevgili, eski erkek arkadaş, eski kız arkadaş, eski sevgi hiç fark etmiyor. Gel gitleri var. Ortak noktada tekrar anlaşsak mı? Tekrar onu kendime çeksem mi? Veya ona adım atsam mı? Gibi. Bu insanın gitleri var hem ortak noktada anlaşmak istiyor hem bizim aramızda çekim gücü var diyor hem de ne yapsam acaba diyor bakın dengeyi sağlamaya çalışıyor. Bir kısıtlılığı var bu insanın siz ise sevgili terazi arkadaşım planlar yapıyorsunuz mutlu aşk planları yapıyorsunuz evet uzun vadeli planlar yapıyorsunuz. Karşı taraftan yararlanmak istiyorsunuz. Fırsat bu fırsat. Çünkü aşk duyuyorsunuz o insana. Yararlanma kartıdır. Onu istiyorsunuz. Onun yokluğu sizin için kayıp demek. Yuva kaybı, sevgili kaybı, sevdiğim birinin kaybı. Kayıp ya, bildiğiniz kayıp yani. Kendinizi böyle hissedebilirsiniz. Onun yokluğu size bunu hissettiriyor sevgili teraziler. Çünkü... Karşı tarafın etkisi altında sığınız tamam mı tamam gelelim karşı tarafa dediğim gibi sizinle hem ortak noktada anlaşmak istiyor belki engelleri de olabilir bu kardeşimizin bilemiyorum canlar engelleri maddi engel olabilir manevi engeller olabilir bir şeyler engeldir çünkü dengeyi de kurmak istiyor dengeyi kurmak için bir yerde bakın Nasıl diyeyim yani ayağı kaydı kayacak bir yerde de şanslı yere doğru gitmek istiyor. Şöyle bir şans yüzüme gülse de bir şansımız olsa da şöyle bir dileğim kabul olsa da istediğim şeyi elde edebilsem isteği elde etmek demektir. Güç demektir cesaret demektir kaderdeki aşk demektir dilek kabulü demektir karşı tarafın. Bir zayıf noktası var. Yanlış anlamayayım. Ya maddi sıkıntı, ya manevi engeller var. Bundan dolayı, bakın ah diyor, şöyle şanslı yere doğru gitsem, şu güneş artık yüzünü gösterse de, çünkü kartımız şansdan söz eder. Ben de dengeyi kursam, karşı tarafla anlaşsak, ortak noktada, gereken neyse yapsak da, şu kadersel aşkımızı yaşasak diyor. Bir şeyler var, kısıtlı bir engel var. Bir şey var. El ayak bağlı. Koşarak size gelemiyor bu insan. Ah canlarım benim. Olabilir. Bakayım ortak nokta ne olacak? Ortak noktanız ne olacak canlar? Hmm, yeniden doğuş. Evet bakın. Gerçek aşkla tanışmaktan da söz eder kartımız. Güzelliklere düşkünlük duyacak karşı taraf. Siz de sevgi arsızına dönüşebilirsiniz canlar. Bakın son derece doyum, iyi niyet geliyor. Doyum geliyor sizlere. Karşı tarafın size olan düşkünlüğü, güzelliklere olan düşkünlüğü, şu dengeyi kurmaya çalışırken ki gördüğünüz gibi denge kaymış durumda burada kısıtlı tutuklu şu vaziyeti bu insan değiştirebilir. Çünkü değişim geliyor. Hem değişim hem güzelliklere düşkünlük yani sizden vazgeçemiyor bu insan bunları silebilir değişim geliyor onun değişimi karşısında size ise bakın böyle bir bıkkınlık durumu bazı arkadaşlarım için sevgi dönüşebilirsiniz sevgi söz eden bir tane şey yıkılmamış burada sevgili arkadaşlarım sevgili teraziler her şey ayakta lütfen kafayı kaldırır mıyız kaldıralım kafayı İyi niyet doyum geliyor doyum aşka doyum geliyor sevgili arkadaşlarım merak etmeyin sizde de barış çıktı çok güzel daha fazla kurcalamayalım ki kötü kartlar gelmesin işte buyurun hani sıkıntılar var ya engeller var ya oldu diyor sıkma canını terazi veya karşı partneriniz her şey halloldu artık rahat olun diyor melekler söylüyor bunu bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı her iki tarafta göreceksiniz diyor. Bitti. Kim söylüyor? Efendim. Cennetten meleklerimiz söylüyor. Sevgili terazi arkadaşlarım için güzel şeyler geliyor. Sizlerde de barış çıktı. Biraz küçük çaplı gitgeller var ama olur o kadar engeller. Sıkıntılar oluşabilir. Dört dörtlük yaşantı yok. Gördüğünüz gibi karşı partner sizi istiyor ne yapsın biraz da böyle kısıtlılık olabilir canlar sizi istiyor siz de aynı bakın mutlu aşk istiyorsunuz ve o geliyor merak etmeyin hadi bakalım sevgili terazi arkadaşlarımızın açılımını tamamladık onlara da güzel barışlar çıktı bakayım şimdi akrep arkadaşlarımızın eksilerinde küslerinde barış var mı gidenler dönüyor mu ya da ne düşünüyorlar niyetleri ne şöyle bir bakalım Sevgili akıram arkadaşlarım için şöyle sizin açınıza koyalım ki sevgili arkadaşlar rahatlıkla görün. Evet. Küsler ne düşünüyor? Eksler ne düşünüyor? Gidenler dönüyor mu? Kalpler kırık mırık. Bir şok. Evet. Hmm. Hmm. Neyse ben şimdi açmayayım. Ben sona doğru açarım sizler için. Sevgili akrep arkadaşlarım. Evet karıştırmayayım da. Teraziden akrebe geçtim. Evet sevgili akrepçiklerim benim. Karşı taraf bakın. Emeklerimin karşılığını alamadım diyor. O kadar çaba artık ne yaptı? Çeyizini mi hazırladı? Ne yaptı? Bay bayan hiç fark etmiyor sevgili akrepler. Karşınızdaki ex partner bunlar. Eski eş, eski sevgili fark etmiyor. Bakın burada bir bekleme durumu var. bekliyor. Ben diyor her şeyi hazırladım veya o kadar çabaladım çünkü kartımız bunu söyler. Bir türlü emeklerimin karşılığını alamadım diyor. Benim sevgili akrep arkadaşım da diyor ki bazıları şunu söylüyor. Benim artık gereksiz bandajlardan sıyrılmam lazım. Bazı akrep arkadaşlarım ne diyor? Ya bu dünya kadar mutluluk bana ne zaman gelecek? Ben ne zaman bu aşk olaylarında dünya kadar mutlu olacağım? Bandajlardan sıyrılmak dünya kadar mutluluktan söz eder kartımız. Karşı taraf ise bir yerde de şunu söylüyor. Yok canım her şey bitmiş olamaz. Mutlaka geriye dönmenin bir küçük yolu olmalı der kartımız canlar. Evet gelelim şimdi. Yakın gelecekte ise aslında her iki taraf da bir değişim yaşayacak. Kartımız değişimden söz eder sevgili akrepçiyim. Hem değişim hem bir yerde de güzelliklere düşkünlük, geçmişin olumsuz bekleyişlerini bitirmek. Bir yerde ne yapıyor bu insan? O kadar beklemiş değil mi? Bekliyor. Tekrar akrebi kendine çekmek için. Ama akrep bandajdan sıyrılmak istiyor artık. Mutsuzluk bitsin. Ben dünya kadar mutlu olmak istiyorum. Her iki taraf değişiyor. Bakın değişiyorsunuz. değişiyorsunuz. Akrep ne yapıyor? Değişerek geçmişi bitiriyor. Bandajdan sıyrılması için bum. Geçmişi bitirmek istiyor. Örnek veriyorum. Karşı şahs ne yapıyor? Sizin karşı partner şok. Bir şok durumu. Bazı partnerleriniz size şok yapabilir. Bazı partnerler ise benim akrep arkadaşımın yıkımı karşısında şoka uğrayabilir çünkü bitirdiniz artık bir yıkım bitsin olacaksa olsun olmayacaksa bitsin herkes yoluna gitsin hesabı siz bunu yaptınız mı yaptınız karşınızdakilerde şok bir şok durumu canlar şok şoktan sonra aman Allah'ım o tanrım karşı taraf buyurun hemen korkulu bir hal mücadeleye giriyor beni bitiremezsin beni silip atamazsın bir kule gibi beni atamazsın korkusuna giriyor bakın burada korkulu bir hal bir hırs durumu içine girecek bu insan girdi mi girdi neden giriyor sizin bu eski düşüncelerinizi yıkmak için kaderi değiştirmek için benden kurtulamazsın ben o kadar bekledim seni hiçbir yere gidemezsin akrep benimdir bu kader değişecek Hiçbir yere gidemezsin gibi tarz bakın kaderi değiştirmek isteyecek mücadeleye girecek aslında sizde sizde bir yerde karşı tarafı istiyorsunuz bakın bu raddeye gelindiğinde imparatorluca çok güzel kadersel aşk arayabilir sevgili akrep arkadaşım bu yıkımın ardından ben artık kaderimdeki güzel aşkı istiyorum beni mutlu edecek beni uzun vadeye getirecek kaderi istiyorum diyecek. Yanlış anlamayın canlar bu kısım hani bitirdiniz ya burada bitirdiniz karşı taraf şok oldu ardından savaşa girdi sizi kaybetmemek için baktaki benim akrepçiyim geriye dönecek gibi diye kararlı hmm, sen misin bunu yapan diye karşı taraf kader değişecek bu düşüncelerin değişecek diyor bakayım değiştirmeyi başarabilecek mi karşı taraf çünkü akrep kararlı ben gerçek aşk istiyorum kaderimdeki aşkı istiyorum diyeceksiniz sevgili Akrepçiklerim diyorsunuz değil mi tamam karşı tarafta hayır bu kader değişecek diyor bu kader değişecek beni öyle silip atamazsın hmm, tamam ne yapıyor bakayım risk alıyor canlar sizi tekrar geriye çekmek için bak işte buyur geldi yalan dolanlı <gülüyor> Benim akrepçiyim ne yapıyor bu durum karşısında? Öfkeleniyor. Çünkü kartımız kartımız sadece evlilik kartı değil. Sinirlerine hakim ol. Şşş, şş, sakin ol. Sinirlerine, öfkene hakim ol der kartımız. Kızıyorsunuz tabii ki karşı tarafın efendim risk alması ve Küçük çaplı, yalan, dolan, illegal vaziyetleri sizi tabii ki de kızdırma raddesine getiriyor. Biraz öfkelendirecek sizi canlar. Ah benim akrepçiklerim. görüyor musunuz? Partner sizi bırakmak istemiyor. Efendim ortaya bir tane atacağım bakayım. Bu vaziyet nereye gidiyor? Hmm. Hmm. Merak etmeyin canlar. Akrep akrep geldi. Akrebe akrebin kartı geldi. Buradaki... Gözyaşı döken sevgili akrebim sen değilsin. Karşı taraf çünkü siz tamamen kararlısınız bitişe. Siz bitiriyorsunuz. Karşı taraf sizin cazibeniz altında olduğu için sevgilimi kaybettim, yuvamı kaybettim, kayıptayım, öldüm, bittim kartıdır buyurun. Karşı tarafa ait size değil. Siz baya bir kararlısınız canlar. Ne diyelim daha fazla kurcalamayalım ki bakayım 15 Eylül'e kadar vaziyet bunu gösteriyor. 15 Eylül'den sonrasında her an her şey olabilir. Akrep de değişebilir. Ya ben niye böyle yaptım diyebilir. Bilemiyorum sevgili arkadaşlar açmadan bilemiyoruz. Akışta ol diyor meleğim her iki taraf için akışta ol. Bırak seni gideceğin yere akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Aslında bu söz karşı tarafa söyleniliyor burada. Çünkü sizi kaybetmemek için karşı taraf baya bir direniyor. Sevgili akrepçiklerim direnme diyor dur bakalım. Üstüne akrebin çok fazla gitme. Şöyle sağlıklı bir düşünsün. Bir kendine gelsin ondan sonra dur bakalım. Gideceğin yani gideceğin yol akrebin yanıysa o yol seni zaten bu şekil getirecektir demek istiyor. Akrep tekrar ikinci kez kaderinde varsa... Onu ne yaparsan yap kimse ayıramaz. Sizi birleştirir diyor. Bu cümle, bu söz karşı partnerinize geldi meleklerimizden. Sevgili Akrep Burcu arkadaşlarım. Evet siz de değişebilirsiniz. İnsan ruh hali değişkendir canlar. Hiç kimse ne karşı partneriniz üzülsün ne de sizler üzülün. Yapacak bir şey yok. Açın dedin. Yani sizler açın dediniz sevgili arkadaşlarım veya yorumcularım aç diyorlar uzun zamandır paylaşmadım arkadaşım valla kafama göre takılıp duruyorum bilmiyorum böyle zaman zaman hatırlatırsanız ben de sizler için açılımlar yaparım canlarım benim açın dediniz ben de açtım işte buyurun vaziyet bu her an her şey olabilir bu sizi üzmesin sevgili akrepçiklerim efendim bu açılımımızın sonuna geldik terazi ve akrep arkadaşlarımıza ex partner tarot açılımı yaptık 15 Eylül'e kadar 15 Eylül sonrası her an her şey olabilir diyorum sevgili arkadaşlarım. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarım var ise hem Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma hem buraya aboneliklerinizi bekliyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah ortak noktada anlaşır, barışırsınız, kimse küs kalmasın, kimsenin kalbi kırılmasın, kimse üzülmesin kimse şok yaşamasın sevgili arkadaşlar gönül isterken herkes güllük gülistanlık olsun herkes birbirini sevsin ama olmuyor işte olmuyor değil mi İnşallah barışmanız dileğiyle İnşallah üzmeden birbirlerinizi bir an önce barışırsanız da her şey çok güzel gider temennimiz bu yönde canlar hepiniz için 12 burcum için söylüyorum aynı şeyleri evet arkadaşlarım bir önümüzdeki yayınlarımda bir sonraki yayınlarımda videolarımda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın kendinize çok iyi bakın her şey gönlünüzce olsun nasıl istiyorsanız öyle olsun Şengül seviyor sizleri hoşçakalın güzel insanlar